Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz. Arkadaşlarım bilgisayar mal, AYT matematik branş denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı deneme? Dördüncü denemedeyiz arkadaşlar. Dördüncü denemede toplam 26 tane soru çözeceğiz. Neden 26? Çünkü geometrileri sevgili arkadaşlarım. Kenan Kara Hoca'nız kendi kanalında çözüyor. Aklınızda bulunsun. Buradan sonra da oraya geçersiniz. Benden de Kenan Hoca'ya bir selam iletirsiniz artık. Evet arkadaşlar hazırsanız geçelim dersimize. Evet dördüncü denemede izledik. İlk sorumuzu sevgili arkadaşlarım çözmeye başlayalım. Ne demiş bize bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda ABC gerçel sayıları e, sevgili arkadaşlar yerleri gösterilmiş. Buna göre 3 tane eşitlik verilmiş hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle A, B, C'nin yerlerini bir bulalım. Bakın A, 1 ile 2 arasında bir sayı. B arkadaşlarım 3 ile 4 arasında bir sayı. Ve C sayısı da gençler 4 ile 5 aralığında bir sayımız. Pekala A ile C'nin toplamı küp kök içerisinde 130 olabilir demiş. A ile C'yi yani şuna şunu toplarsanız 5 küçüktür. A artı C bu da küçüktür 7 olacaktır. Şimdi küp kök 130 demek biliyorsunuz. Küp kök 125'ten daha büyüktür. Yani sevgili arkadaşlarım küp kök 125'de yaklaşık olarak da, yaklaşık olarak değil tam olarak 5 olduğundan diyor ki A artı C'nin e, burada küp kök 130 olması demek 5'ten daha büyüktür demiş. E doğru mu? Doğru. Demek ki arkadaşlar bu olabilir. Geçtim ikinciye. B ile C'yi çarparsan kök 143'e eşit olabilir demiş. B ile C'yi çarpalım adı. 3 kere 4 12 yapar. Küçüktür. B kere C. 4 kere 5 20 yapar arkadaşlar. B kere C 12'den büyükmüş. Şimdi kök içinde 143, kök içinde 144'ten daha küçüktür arkadaşlar. Yani 12'den daha küçüktür. 12'den küçük bir sayı ise o zaman B ile C'nin aralığını biliyoruz. 12 ile 20 arasında demek ki bu olamaz. B eksi da kök 7'dir demiş. Şimdi B A'yı bulmak için B'yi biliyoruz bakın 3 küçüktür B küçüktür 4 a'yı bulmamız gerekiyor. Eksi a'da eksi 2 küçüktür. Eksi a o da küçüktür. 1. Şimdi bunları toplarsanız taraf tarafa. 1 küçüktür. B a bu da küçüktür. 3'ü bulursunuz. 1 ile 3 aralığında. Peki kök 7 1 ile 3 aralığında mı? Evet çünkü kök 1 ile kök 9 aralığında olduğu için. 3.ye de doğru deriz. Doğru olabilir deriz. 1 ile 3 doğruymuş. Yani cevabımız D D şıkkıymış. Geçtim ikinci soruya. Asal bölenlerinin toplamı. Evet. Asal sayı olan pozitif tam sayılara toplamsal sayı denir. Örneğin 12 sayısı bir toplamsal sayıdır. Çünkü asal bölenleri 2-5'tür. 2 ile 3'ün toplamı da 5'tir. 5 de bir asal sayıdır demiş. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ifadelerimize bakalım. 40, 63, 75, 84 elemanlarından oluşan A kümesinin elemanlarından sadece bir tanesi toplamsal sayıdır. Bakalım şimdi 40'ın asal bölenleri 2 ve 5 arkadaşlar topluyorsunuz 7 o zaman 40 bir toplam sayı 63'ün asal bölenlerine bakalım 3 ve 7 topladığınız 10 geldi 10 asal mı değil o zaman bu gitti 75'in asal bölenleri 3 ve 5'tir topladığınız 8 geldi 8 bir asal sayı değildir 84'e bakıyoruz 2 3 ve 7 toplarsanız 12 gelir ve 12 bir asal sayı değildir. Dolayısıyla bu kümenin tek bir tane elemanı var toplamsal sayı olan o da 40. Yani birinci öncülümüz doğru çünkü bir tanesi demişti. 2'ye bakıyorum. 42'ye tam bölünebilen ve asal bölenlerinin toplamı 23 olan bir sayı 65 ile çarpılırsa toplamsal bir sayı elde edilir. Şimdi 42'ye tam bölünen sayının içerisinde 42 çarpanı vardır. Yani 2 ve 2 ve 21 hatta 2 3 ve 7 diyelim 2 3 ve 7 asal çarpanları olmak zorunda bir sayı 42'ye tam bölünüyorsa E şimdi asal bölenlerin toplamı 23'müş e gelin bunları toplayalım ne gelir arkadaşlar 12 gelir o zaman bir diğer asal bölenimiz nedir Tabii ki 11'dir ki 23 yapsın şimdi demek ki bizim sayımızın içerisinde 2 var 3 var 7 var bir de 11 çarpanımız var tamam mı Diyor ki biz bu sayıyı 65 ile çarparsak 65 demek 5 kere 13 demek o zaman 5 ve 13 çarpanlarını da eklememiz gerekiyor buraya. O zaman diyor toplamsal bir sayı elde edilir. E Şimdi şunları bir çar, e, toplayalım bakalım. Asal bölenleri bunlar oldu. Bunları toplarsanız 13, 5 daha 18, 2 daha 20, 10 daha 30, 11 daha 41 yapar. 41 bir asal sayıdır dolayısıyla toplamsal bir sayı elde edilir. Bu sayı bir toplamsal sayıdır demiş 3. öncülde. Buna bakalım şimdi. Bakın 5 ortak başka bir de 11 ortak. 5 çarpı 11 ortak çarpan parantezinde şurada 7'nin karesinden 49 kalır. 3'ün karesinden de 9 gelir arkadaşlar. Bu da 5 çarpı 11 çarpı bakın burası ne var? 58 yapar. 58 de 2 kere 29'dur. Pekala. Bakalım şimdi biz sayımızın asal çarpanlarını bulduk. Hep evet, de bunları toplayalım. 2 11 daha 13 5 daha 18 yapar. 18'e 29 ekleyeceğiz. Bu da bize 47'yi verir arkadaşlar. 47 de bir asal sayıdır. Dolayısıyla bu da bir toplamsal sayı denir ve cevabımız E seçeneği olur. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim 3. sorumuzda. 3. soruda aşağıda bir fırında poğaça pişirmek için kullanılan farklı iki tip tepsi ve bu tepsilerin sayıları verilmiş arkadaşlar. 1. tip tepsilerden A artı 1 tane var. 2. tip tepsilerden B tane var. Birinci tip tepsilerin her biri ile en fazla A tane bakın buraya yazılmış en fazla A tane. İkinci tip tepsilerin her biri ile en fazla 14 tane ne pişirilebiliyormuş? Poğaça pişirilebiliyormuş. Tepsiler en fazla adette poğaça pişecek biçimde doldurulduğunda birinci tip tepsilerin tamamında pişirilebilen toplam poğaça sayısı ki nedir o? A çarpı A artı 1'dir. Yani A kare artı A'dır arkadaşlar. Birinci tip tepsilerin tamamında pişirilebilen toplam poğaça sayısı bu. İkinci tip tepsilerin tamamında pişirilebilen toplam poğaça sayısından 2 iki eksiktir. İkinci tip tepsilerde toplam ne kadar poğaça pişirilebiliyor? 14 kere B, 14 B kadar pişirilebiliyor. Ve bu sayıdan 2 eksik oluyormuş soldaki. O zaman ben 2 çıkarırsam bunlar birbirine tabii ki eşit olacaklardır. Birinci tip tepsi sayısı da ikinci tip tepsi sayısından 3 fazladır demiş. Yani ben şundan a artı 1'den 3 çıkarırsam bu b'ye eşit oluyormuş. O halde a eksi 2'ymiş arkadaşlarım b dediğimiz şey. O halde ben diyorum ki a kare artı a eşittir. 14 çarpı bakın b neymiş? a eksi 2'ymiş. Eksi bir de ikimiz var. Şimdi şu işte bir yapalım. a kare artı a eşittir. 14 a eksi 28 eksi 2'den 30 geldi. Hepsini sol tarafa topluyorum. a kare eksi 13 a artı 30 eşittir 0 dedim. Ben burayı a ve a Burayı da eksi 10 ve eksi 3 biçimde ayırırsam a sayısı bir 3. Bir de sevgili arkadaşlarım 10 gelecektir. Buna göre toplam tepsi sayısı en çok kaçtır? Toplam tepsi sayısı a artı 1 ile a eksi 2'nin toplamından 2a eksi 1'dir. Burada 2a eksi 1'de ben a gördüğüm yere 10'u mu yazarsam daha fazla bir sayı elde ederim? 3'ü mü? Tabii ki sevgili arkadaşlarım onu. Onu burada yerine yazarsanız 2 kere 10 eksi 1'den doğru cevabın 19 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Cevap. E şıkkıydı. Evet ilk sayfayı Böylelikle bitirdik ve devam edelim İkinci sayfamızda Dördüncü sorumuzda x demiş x 50'den küçük pozitif bir tam sayı Ve x bölü 36 ile x'in ebobu bu artı 36 ile x'in ekoku bölü x eşittir 13 olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. şimdi Öğrenciyken ben en çok korktuğum soru tipleridir bunlar ki bizim zamanımızda soruların hepsi böyleydi. Dolayısıyla ben öğrenciyken genelde öğrenciler Ebobekok konusundan korkarlardı arkadaşlar. Çünkü bu tarz sorular iyi niyetli sorular değiller. Yani bana göre öyleler. İyi niyetli değiller arkadaşlar. Çünkü tamamen bize hata yaptırtacak tipte sorular. Arada bir tane X değerini unuttun. İşaretledin ki o şıkta olur zaten şıkların içerisinde. Hepsi gider. Şimdi bu soruyu nasıl çözmemiz lazım? Çok basit bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Şöyle ki, e toplamış bunları paydalarının eşit olamayabileceğini düşünerekten burayı x ile genişleteceğiz, burayı da EBOB'la genişleteceğiz arkadaşlar, tamam? E şimdi genişletelim bakalım. X ile x'i çarptığımız x kare geldi. Daha sonrasında artı diyorum. Bu sayıların EKOK'ları ile EBOB'larını çarpıyoruz ve bölü diyoruz arkadaşlar. Alt kısımda da x çarpı ebobumuz bulunuyor. Şimdi gençler, bizim ebob ekok konusunda öğrendiğimiz en temel şeylerden birisi x ile y sayılarının eboblarıyla ekoklarının çarpımı aynı zamanda bu sayıların çarpımına eşittir. Dolayısıyla ekokla ebobun çarpımına ben Madem 36 ile x'in ebob'u ve ekok'undan bahsediyoruz demek ki o zaman ben burayı 36 çarpı x diye yazabilirim. Yani bu ifade şuna eşit oldu: x kare artı 36 x bölü x çarpı ebob oldu arkadaşlar. Şimdi üst tarafı bir de x parantezini alırsanız x artı 36 gelir bölü x çarpı ebobumuz var ve bu ifade 13'e eşitmiş. Dikkat ediniz buradaki x'ler birbirini götürür ve artık elimizde şu kalır: x artı 36 bölü ebob. Eşittir diyorum. 13 dedim. Şimdi bu kısımda x artı 36 bölü ebop 13'e eşitmiş dedik ya. Bu EBOB'u buradan kaldıralım. Karşıya 13'ün yanına çarpım olarak gönderelim. Ve bunu da buradan kaldıralım dedik tabi kaldıralım. Sözümüzü tutalım. x artı 36 eşittir. 13 çarpı EBOB olmuş olsun. Şimdi gençler. Burada x artı 36 dediğimiz sayı karşı tarafta bir 13 çarpanımız olduğundan mütevellit. 13'ün katı olacak ve dikkat edin x sayısı da 50'den daha küçüktü şimdi 50'den daha küçük olan bir sayı ile ben 36'yı toplamışım toplarsanız x artı 36 küçüktür 86 olacaktır 86'dan küçük ve 13'ün katı olan sayılar nedir arkadaşlar 78 var değil mi ilk olarak pekala 78'den 36'yı çıkarırsanız 42 gelir. Yani x burada ilk alabileceği değer 42. Peki ama burası sağlar mı? Bakın burası x 42 olursa, 42 olursa burası 78 olur eşittir 13 kere 6 olması gerekiyor. Peki bu EBOB dediğimiz şey neydi? X ile 36'nın EBOB'uydu değil mi? X'i kaç seçtik? 42. 42 ile 36'nın en büyük ortak bildiğini kaçtır? 6'dır. Yani sağlıyor mu 6 kere 13'ü? Sağlıyor. O zaman 42 arkadaşlar bizim aradığımız sayılardan bir tanesi. Bu 1. Bu cepte. Daha sonrasında. 78'den küçük 13'ün katını ne? E hocam 13'ün katını istiyorsak 65 var. E şimdi 65 olması için de 42'den 13'ü çıkaracağız tabii ki. 29 yapacak. Yani x 29 olması gerekiyor. Peki 29'da 36'nın e bu kaç? En büyük ortak bildiğini 1. 1 kere 1 e, olduğu için 1 kere 13 13'tür bakın sağ taraf 13 gelir ve sol taraf 65 oldu sağlamayacak demek ki 29 sağlamıyor başka 29'dan 13 daha çıkarırsanız 16 dersiniz x'e ve burası da 16 ile 36'nın ebobu olur 16 ile 36'nın ebobu 4'tür arkadaşlar 4 kere 13 kaç yapar 4 kere 13 52 yapar peki 16 ile 36'nın toplamı kaçtı? 52. Yani sağladı. Bakın sağlayanlardan bir diğeri de 16. Bir de bir 13 daha çıkaralım. 3. 3 artı 36 39 yapar. Eşittir diyorum. Eğer ki şuraya 3'ü yazdınız. 3 ile 36'nın e bu kaç? 3. 3 kere 13 kaç yapar? 39 yapar. Aa çok güzel. 39 eşittir. 39 geldi. Demek ki sağlayanlardan bir diğer sayımız da 3'müş. İşte bunların toplamı soruluyor bize. 42. 16 daha. 58. 3 daha 61 yapar ve cevaba da E seçeneği diyebiliriz böylelikle. Dördüncü sorumuzu bitirdik. Devam ediyorum. Beşinci soruyla. A bir pozitif tam sayı olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bu kümenin elemanları aşağıdaki her bir kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştiriliyor. Kutulara sayılar yerleştirilip çarpma işlemleri ve toplama işlemi yapıldığında verilen eşitsizlik sağlanmakta. Buna göre kırmızı kutu içinde yazılı olan sayı ile mavi kutu içinde yazılı olan sayının toplamı en fazla kaçtır diye soruluyor. Şimdi karşı tarafa bakıyorsunuz a kare yani karesel bir sayı arkadaşlar. Biz öyle yerleştirmeliyiz ki bu sayıları karesel olması lazım. Mesela şöyle başlayalım burası 5 olursa şurası 5 olursa diyelim e burası 1 2 3 4 olmalı. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 24 yapar. 5 eklerseniz 29 gelir. 29 karesel bir sayı değildir. Demek ki burası 5 olamazmış. Burası 4 olursa burası 1, 2, 3 ve 5 olur. Şunların çarpımı 30'dur. 4 eklerseniz 34 gelir. 34 karesel bir sayı değildir. Buraya 3 derseniz burası 1, 2, 4 ve 5 olur. Çarpımları 40'tır. 3 eklerseniz 43 olur. 43 bir karesel sayı değildir. Burası 2 olursa 1... 3, 4 ve 5 olur. Çarpımları 60'tır. 2 eklerseniz 62 olur. 62 de karesel bir sayı değildir. Demek ki tek bir ihtimal kalıyor. Buraya 1 yazacağız. Burası da 2, 3, 4, 5 olacak. Çarparsanız 120 gelir. 1 eklerseniz 121. Ve bu da 11'in karesini verir bize. Evet bizden istenen neydi? Kırmızı ve mavinin içinde yazılan sayıların toplamının maksimum değeri. Ki burada 5 artı 1'den 6 olduğunu görüyoruz. Eğer 5 ile 4'ü yer değiştirebilirsiniz. 4 olursa burası 4 ile 1'in toplamından 5 gelir. Yani biz bu şekilde yazarak en yükseğinde bulmuş olduk. 5 ile 1'in toplamı 6 yapar cevabımız da C seçeneğidir. 6 sorumuza bakıyoruz. A ve B. Birer gerçel sayı ve A negatifmiş. B pozitif ve B sayısı 0 ile 1 arasındaymış. Yani bir basit kesilmiş. 3 tane öncül var. Hangileri doğru her zaman doğrudur? Bakın her zaman doğrudur diye sorulmuş. Pekala. Şimdi A ile B'nin toplamı sıfırdan daha büyüktür demiş. E şimdi ben A'yı eksi 2 seçip B'yi 1 bölü 2 seçersem toplarsanız eksi 3 bölü 2 gelir. E sıfırdan büyük değildir gitti. Aksine örnek verdim. Burası için A parantezini alırsanız A eksi B gelecektir. Sıfırdan büyüktür demiş bakın. E şimdi A negatifti. A'da B'den küçük olduğu için küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. Negatifle negatifin çarpımı sıfırdan büyük müdür? Evet büyüktür. İkinci öncülümüz doğru. A'dan B'yi çıkardınız negatif. A ile B'yi çarptığınız negatif. Negatifi negatife böldüğünüz pozitif bir sonuç geldi. Bu da doğru. Demek ki cevabımız 2 ve 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtim 7'ye. P ve R pozitif gerçeğe sayılardır. X artı 2 P'den daha küçükmüş. O zaman tabi mutlak değeri küçükmüş. O zaman ben bu X artı 2'yi eksi P ile P arasına sıkıştırabilirim. Hatta 2 çıkarırsam. Eksi p 2 küçüktür x o da küçüktür p 2 yapacaktır sonrasında y 2'nin mutlak değeri de r'den küçükse eksi r küçüktür y 2 o da küçüktür artı r diyeceğiz ve y'yi yalnız bırakmak adına 2 ekleyeceğim 2 eksi r küçüktür y o da küçüktür 2 artı r olacak gençler elimizde şu an şöyle bir eşitlik var yani eşitsizlik var şu şekilde bir de bu şekilde bir eşitsizlik var. Bunlar kalsınlar. Şimdi bakalım bizden istenen ne? X artı Y'nin mutlak değeri A'ya eşitmiş. E şimdi gelin X artı Y'yi bir güzel bulalım. X artı Y taraf tarafa toplayacağız. P eksi 2 ile 2 artı R'yi toplarsanız 2'ler gider ve P artı R'ye gelir. Eksi P eksi 2 ile 2 eksi R'yi toplarsanız yine 2'ler gider ve eksi P eksi R gelir. Ve siz bunu mutlak değerli olarak yazmak isterseniz x artı y'nin mutlak değeri küçüktür, küçüktür, p artı r dersiniz. Çünkü burayı bir artılı bir de eksili çıkarıyorduk dikkat ederseniz. x artı y'nin mutlak değeri de a olduğu için a küçüktür, p artı r, daha doğrusu mutlak değer a küçüktür, p artı r diyebiliriz. Yani cevabımız böylelikle c değil, nerede verilmiş o? Mutlak değer a, p artı r'den daha küçüktür Do doğal olarak da a sayısı p artı r'den küçüktür aynen sonuç olarak mutlak değeri p artı r'den küçükse kendisi de p artı r'den daha küçük olmak zorunda 7. sorumuzun cevabı da d seçeneği olmuş oldu Devam ediyorum 8 a ve b tam sayıları için a negatif b de pozitif bir sayı olmak üzere x artı a eksi b şimdi buranın kökü nedir şunun eksilisidir yani b eksi a'dır arkadaşlar b eksi a bakın burası karesi olduğu için aynı zamanda bu bir çift katlı köktür bizim için. Burada bir a diye tek katlı kökümüz. Burada da bir de b diye tek katlı kökümüz mevcut. Şimdi a negatif olduğu için b eksi a da pozitif arkadaşlar onu da unutmayalım. Çünkü büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmışız. O zaman ben bunları sıralarım. a, b ve b eksi a biçiminde. Şunu sorabilirsin. Hocam bu da pozitifti. Bu da pozitifti. Neye göre b eksi a b'den daha büyük oldu? Çünkü a negatifti. Negatif olduğu için b eksi hani negatif bir sayı diye düşünürseniz arkadaşlarım eksi ile eksi artı yapacaktır. B'den daha büyük bir sayı elde edilecektir böylelikle. Hadi gelin buraya biz şöyle sayı doğrumuzu çizelim. Tablomuzun bacaklarını atalım arkadaşlar ve şimdi gelin çözüm yapmaya. Bakın çift katlı köktü ve burada eşitlik vardı. Dolayısıyla buraya şu şekilde çift katlı kök çizdim. Diğerleri paydanın kökleri olduğu için içleri boş ve tek katlı oldukları için bir tane yüzük koydum oraya. Ne ile başlayacağım? Hocam x'in kat sayısı artı, artı, artı olduğu için ile başlayacağım. ile devam edeceğim. Kök gördüm, eksi kök gördüm, artı diyeceğim. Bizden istenen bölge sıfırdan küçük veya eşit olan bölge olduğu için şurayı tarayacağım sevgili arkadaşlar. Pekala ne demiş? Bu eşitsizliğin çözüm kümesinde 5 farklı tam sayı olup bu tam sayıların toplamı 11'dir. Bakın burada ne var? A artı 1 var. Burada ne var? A artı 2. Burada A artı 3 var. Bir de burada A artı 4 olacak. A artı 5 yok mu hocam? 5 tane demiş. Olmayacak A artı 5. Sebep. Çünkü zaten 4'ü burada. Bir tane sağlayan da burada var. Toplam 5 tane tam sayı yapıyor. E çok güzel. Şimdi gençler. Şuradakilerin toplamı bize 4A artı 10'u veriyor zaten. Tamam. Artı bir de bunun üzerine. Bunun üzerine. B eksi A'mız vardı. Tabi şöyle de bir durum var. Hocam ya B burada ikinci değişken ya o çok kafa karıştırıyor. Ya Keşke B olmasa. Ya, tamam silelim B'yi. Nasıl sileceğiz? Şöyle. A artı 4'ten sonra ne geliyordu? A artı 5 demek ki A artı 5. B'nin ta kendisiymiş arkadaşlar. O halde ben B gördüğüm yere A artı 5 Tabii ki yazabilirim. O halde şuraya bakın. A, B gördüğüm yere A artı 5 yazarsam A artı 5'ten A'yı çıkardım ne kaldı? 5 kaldı. Demek ki diğer sağlayan da 5'miş. İşte bunların toplamı 11'miş. Şurası kaç yapar? 15. 4A eşittir. 15'i karşıya attınız. Eksi 4. A kaç geldi arkadaşlar burada? Eksi 1 geldi. A eksi 1 ise B de 4'tür. İşte A ile B'nin çarpımı sorulmuş. Cevabımız eksi 4 olacaktı. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 9. 9. soruya A ve B. Sıfırdan farklı birer gerçel sayı ve c negatif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonları fx eşittir bu ve gx eşittir bu biçiminde tanımlanmış. Bu iki fonksiyonun grafiği de x eşittir 3 ve x eşittir c absisli noktalarda aynı zamanda kesişiyormuş. B kere c bölü a soruluyor bize. Şimdi öncelikle y eşittir fx ve gx fonksiyonlarını bize vermiş ya bunlar. İki fonksiyonun grafiği de bir 3'de bir de c'de kesişiyorlarmış. Şimdi 3'de kesişiyorlarsa arkadaşlar ben şöyle derim. 3 için ikisi de aynı ordinattan geçiyor. 3'ü bir yerine yazalım. Yani a çarpı 3'ü yerine yazdım 4. 3'ü yerine yazdım eksi 4. Eşittir diyorum. Bir de 3'ü burada yerine yazacağım. b çarpı 3'ü yerine yazdım 1. 3 yerine yazdım 8. Böylelikle eksi 16a eşittir 8b'yi yakalamış olduk biz. Her iki tarafı 8'e bölerseniz b eşittir eksi 2a'yı da siz yakalarsınız. Tamam Şimdi elimizde böyle bir eşitlik söz konusu. Pekala madem b eşittir eksi 2a bize bir tane bakın burada b bölü a lazımdı. B bölü a a'yı karşıya atarsanız b bölü a eşittir eksi 2 olacaktır. Artık şunu biliyorum. Burası eksi 2 olduğu için bize sorulan şey eksi 2 c'nin ta kendisidir. Şimdi sadece ama sadece c'yi bulmamız gerekiyor. C neydi arkadaşlar? Bir diğer kökümüz. Peki c'yi buradan nasıl buluruz? Şöyle yapalım. Fc, Fc eşittir c'yi yerine yazalım. A çarpı c artı 1 çarpı c eksi 7 ve gc'ye bakalım bir de gc'di arkadaşlar. B çarpı C eksi 2 çarpı C artı 5 diyelim. Daha sonrasında. FC ve GC ortak kök olduğu için ikisi birbirine eşit. İkisi birbirine eşit olduğu için bunları oranlarsanız eğer bir sonucunu alırsınız. Ekstradan şunu da biliyorum ki B neydi arkadaşlarım? B bakın burada şu kısımda eksi 2 A'ya eşitti. O zaman ben şunu şuradan silerim. B gördüğüm yere eksi 2 A'yı yazarım. Sonra bakalım neler olacak. Şöyle diyelim arkadaşlarım. A'lar bir gitsin ve içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2 çarpı C eksi 2 çarpı C artı 5 eşittir diyorum. C artı 1 çarpı C eksi 7 dedim. Bir daha atalım bakalım içeri. Eksi 2 parantezinde C kare artı 3 C eksi 10 eşittir. Burası da C kare eksi 6 C eksi 7 gelecektir. Şimdi içi, içeriye dağıtım eksi 2c kare eksi 6c artı 20 eşittir c kare eksi 6c eksi 7 dedim. Her iki tarafta eksi 6c'lerin olduğunu yakaladık hemen gördük. Eksi 2c kareyi bu tarafa attım 3 c kare geldi. 20'yi karşı tarafa attım eksi 27 geldi eşittir 0. Buradan 3 parantezini alırsanız c kare eksi 9 eşittir 0 olur. C buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür dedik. C neydi arkadaşlarım negatif bir reel sayıydı yani 3 değil eksi 3'müş. O halde ne diyeceğiz şurada eksi 3'ü yerine yazacağız. Bize eksi 2 C sorulmuştu değil mi? Eksi 2 çarpı eksi 3 diyorum cevabım 6 oluyor. Doğru cevap C seçeneğiydi. Evet güzel soruydu devam edelim 10. sorumuzda. Dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı f(x) fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş. ABC sayıları da bileşke fonksiyonlarla ifade edilmiş olduğuna göre ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A sayısı F bileşke G4 yani şöyle F'in içerisinde G4'müş arkadaşlar. Peki G4 neresidir? Bakın 4 şurada bir yerde. G'de yukarı doğru çıkacak olursak 3'ten daha büyük bir bölgeye tekabül ediyor. Yani şurası. 2 ile 5 arasında 3 ile 5 arasında bir sayı. E şimdi 3 ile 5 arasındaki bir sayının F'de görüntüsü neresidir? Bakın 3 şurası zaten. Yine biz madem 3 ile 5 arasında dedik şunu siliyorum artık ve diyorum ki G4 buralarda bir yerdedir. G4'ün F altındaki görüntüsüne bakıyorsunuz. Hop yukarı doğru çıktık bakın burası. Yani arkadaşlarım A neresiymiş burasıymış. Pekala. Şu nedir? G'nin içerisindeki H2'dir arkadaşlar. H2'ye bakacağız. 2 burada. H2 hop 3'müş. Şimdi 3'te G'nin görüntüsüne bakacağım. 3'te G'nin görüntüsü bakın buralarda bir yerde yani B'ymiş arkadaşlar. Daha sonrasında bir de C'ye bakacağım. H bileşke F3. Arkadaşlar F3'ü bulmanıza gerek yok çünkü H'in sonucu hep 3 çıkıyor. O zaman şurada neymiş? C'ymiş. Küçükten büyüğe doğru sırala. A küçük, C küçük, B. Hayır doğru olsun. A, C, B cevap olacaktı. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Bu sayfayı da böylelikle bitirdik. Bakalım 3 sayfa çözdük sanırım. Aynen. 3 sayfayı tertemiz bitirdik. Devam ediyorum. 11. sorumda bir sembolik mantık sorusu aynı zamanda. ABC sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere. P PQR önermeleri verilmiş. Ve bu önermenin yanlış olduğu dile getiriliyor. Denktir yanlış dedim. Peki. Ne ile bağlanmış birbirine? İse bağlacıyla. İse bağlacının sonucu sıfırsa. Bakın şurası sıfırdır. Burası da ne olmak zorundadır? Bir olmak zorundadır. Sağ taraf ana bağlacımız veya veya'nın sonucu sıfırsa bu sıfırdır bu da sıfırdır. Yani Q sıfırmış R de sıfırmış. Q sıfırsa ortada ne var ya da bağlacı var. Sonucun bir çıkabilmesi için birbirinden farklıyken ya da bağlacında bir oluyordu sonuç. Yani P kaçmış o zaman birmiş. Bir sıfır sıfır olduğunu gördük. Şimdi bakalım okuyalım cümlelerimizi. A bölü B sıfırdan büyüktür demiş. Doğru. Şimdi A, B ve C'ye bakalım gençler. Ee, R önermesi bize C sıfırdan büyüktür demişti. Ee, yanlışmış. C sıfırdan büyük değil. O zaman küçükmüş. Çünkü sıfırdan farklıydı zaten. O halde C negatif onu bir yazalım. C negatif ise negatifle neyi çarparsam. E, pardon burada. Burası sıfırdan küçüktür demiş ya. Sıfırmış yani sıfırdan büyük olacakmış. C negatifse o zaman A da negatif. A negatif bakın bu doğruymuş. Negatifi neye bölersen pozitif olur? Negatif. O zaman B de negatif. Yani A da B de C de negatifmiş. A da B de C de negatifmiş. Cevap E seçeneği olacaktı. Evet, güzel. Devam edelim 12. soruyla. Bir ikinci dereceden denklem sorusu. Denklem ve katsayılar arasındaki ilişki. Denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki ilişki sorusu. Denklemin kökleri x1 ve -2'dir denilmiş bize. X1'in karekökü artı X2'nin karekökü 3 kök 2 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şu kısma bakalım. Ben bu kısmın her iki tarafın şu şekilde karesini aldığımı düşünecek olursam, hadi gelin beraber alalım. Kök X1'in karesi X1'dir. Kök X2'nin karesi X2'dir. Artı bir de ile ikincinin çarpımının iki katı vardı. Bu da X1 çarpı X2'nin karekökü yapar. 3 kök 2'nin karesi de 18 yapacaktır. X1 artı X2 dediğimiz şey eksi b bölü a'dan 12'dir arkadaşlar peki 12'ye ne eklersem 18 olur tabi ki 6 bakın burası 6 ise köklü ifade 3'tür. köklü ifade 3'e eşitse kökün içi 9'dur yani x1 çarpı x2 yani c bölü a eşittir 9'muş burada c dediğimiz şey m a dediğimiz şey de 1'dir yani m bölü 1 9sa m kaçtır arkadaşlar tabi ki 9'un ta kendisidir yani cevabımız d seçeneğinde verilmiş diyebiliriz devam edelim 13. soruyla A, B, C ve D birer gerçel sayı olmak üzere X² A, x kare artı x B eşit Sıfır denkleminin çözüm kümesi C'dir demiş sadece C elemanlı oluşurmuş Nasıl ikinci dereceden biz iki tane kök beklerdik halbuki bir tane kök Bir tane kökü yok aslında iki tane kökü var ama çözüm kümesi tek elemanlı Demek ki bunun deltası sıfıra eşitmiş ki çift katlı kökü varmış Demek ki bunun deltası hop, sıfır olacakmış bu bir ve x karararsa ax eksi- bx 4 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi de eksi D ve D elemanına oluşuyormuş yani simetrik iki tane kökü varmış simetrik kökler varsa bu parabolün Tepe noktası y ekseni üzerindedir yani x'in katsayısı sıfırdır x, kat 0'dır. x neresi şurası Dolayısıyla x parantezin alırsanız a B gelir eşittir sıırsa Demek ki a b 0'mış. yani a b'ye eşitmiş ve şunun da deltasına bakalım A kare artı 4b eşittir 0'dır. Delta'sı. E, B gördüğümüz yere A yazarsak, A kare artı 4A eşittir 0 gelecektir. Buradan A parantezinde A artı 4 eşittir 0 derseniz, A buradan ya 0 gelir ya da A 4'ün ta kendisi gelir sevgili arkadaşlar. A 0 veya 4'müş Eksi 4'muş. Onu düzeltelim. Eksi 4'muş dedik. Pekala Şimdi şu kısmın 0 olması gerektiğini anladık x kare eksi 4'ün çözüm kümesi ne? Eşit 0'ın. Eksi 2 ve 2. Tabi doğal olarak şunu düşünüyoruz. İşte demek ki eksi d buymuş. D de buymuş. Hayır şunu da yapabilirsiniz. D eksi 2 ise eksi d 2'dir de diyebilirsiniz. Ya yani d'nin negatif olmaması gerektiğini söylememiş soru bize. Burada a artı b artı c artı d toplamı en az kaçtır diye sormuştu. Demek ki ben d'yi eksi 2 yi seçebilirim a'yı tabii ki burada eksi -4 veya 0 seçeceğim. -4'ü seçerim. Daha küçük gelsin bu toplam diye. b de a'ya eşit olduğu için bu da eksi -4'tür. Şimdi geldik c'ye. Bakın a ve b eksi -4 ise x2 4x 4 gelir yukarıdaki denklem eşittir, 0. Bu da eksi, eksi 2'nin karesidir. Ve x buradan 2 gelir. Yani benim köküm 2'ymiş. Burada ne demiş? Kök c'dir demiş. Yani c kaçmış arkadaşlar o zaman? 2'dir. Bakın burası da 2'ymiş. Toplarsanız a 2 ve artı 2 gider. Bunların toplamı bana -8'i verir. En küçük olacak biçimde. 13. sorumuzu da çözdük ve devam ediyorum 14. soruyla. Z tam sayılar kümesi olmak üzere. Px eşittir Ax artı B ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. A kümesi 3 ile 10 arasındaki tam sayılarmış bakın. O zaman ben A elemandır. Yani A bu buradaki e, e, tam sayılardan bir elemanmış. 4, 5, 6, 7, 8, 9'u seçerim onu seçemem. Ve bir de B varmış. B de sevgili arkadaşlarım en küçük eksi 11 olabilir. Kapalı aralık olmadığı için. Eksi 11, eksi 10, eksi 9 diye devam eder. Nereye kadar? Ta ki 1'e kadar. Güzel. Şimdi P2X artı 1 polinomunun sabit terimi neymiş? 4. Sabit terimi bulmak için X gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Nerede? İşte burada. Yazarsanız P1 gelir. P1 kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Şimdi P1 4 ise PX polinomumuz neydi bizim? Bakın şurada verilmiş. AX artı B'ydi. O zaman madem öyle x gördüğüm yere 1 yazarım. Buradan a artı b gelir. A artı b'nin ne olmasını bekliyoruz? 4 olmasını bekliyoruz. Şimdi ben katsayı seçeceğim ve kaç farklı px polinomu yazabildiğime bakacağım. a artı b 4 ise a, b sıralı ikililerini bir oluşturalım bakalım. Ya da sıralı 2 ile de gerek yok da neyse. a artı b 4 ise ben a'yı 9 seçersem b'yi eksi, eksi 5 seçerim. 8 seçersem eksi 4. 7 seçersem eksi 3. 6 seçersem eksi 2. 5 seçebilirim ve karşılığında eksi 1'i seçerim. 4'ü de seçebilirim A'dan ama burada 0'ı seçemem çünkü burada 0 yok. O halde şunu sildim. Böylelikle kaç tane farklı e, polinom yazabilirmişim? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabilirmişim. O halde cevabımız sevgili arkadaşlarım B seçeneği olur deriz. 14. sorumuzu da çözdük. Geçtik 15. soruya. Px ve Qx birer polinom fonksiyon ve Qx sıfırdan farklı olmak üzere. Px eksi Qx. Bakın Qx var, Qx var. O halde ben burayı Qx parantezinde x kare eksi 2x biçimde yazabilirim. Yani arkadaşlar Px'i yalnız bırakayım şimdi de. Eksi Qx'i bunun yanına atarsanız artık Qx gelir. Yine bir Qx parantezinde alacağım. Qx parantezinde x kare eksi 2x. Bakın. Artı 1 olur. Yani arkadaşlarım Px polinomumuz bizim. Qx çarpı x kare eksi 2x 1 demekle demek? X artı 1'in karesi de mi demekti? Tamam çok güzel. Şu an e, belli bir şeyler bulduk. 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi Px'i Qx'e eşitleyen e, bir tane x gerçeği sayısı vardır. Px'i Qx'e nasıl eşit olur? Şurası 1 olunca. Yani diyor ki x 1'in karesini 1 yapan sadece bir tane x vardır diyor. Arkadaşlar bir x eşittir 0 olursa 1 eşittir 1 olur. Bir de x eşittir eksi 2 olursa eksi 1'in karesi 1 eşittir 1 olur. Yani bir tane değil iki tane x doğası x gerçeği sayısı varmış. Dolayısıyla bu öncül patladı. Px'in grafiği parabol ise ki paraboller ikinci derecedendir. Bu ikinci derecedense bu sabittir diyor. Sabit bir e, polinomdur diyor. Sebep çünkü burası ikinci dereceden ikinci dereceden de ben birinci dereceden pardon... Sıfırıncı dereceden bir polinomu çarpmam gerekiyor ki karşıda ikinci dereceden oluşsun. Yani 2 sabit polinomdur. Doğru. PX polinomunun bir çarpanı x-1'in karesidir demiş. Şurası x artı 1 değil zaten x-1. Ben yanlış yazmışım. Bakın burada eksi var. Dolayısıyla şurası da eksi olacak arkadaşlar. Düzeltmeye çalışalım orayı. Şöyle kalemimiz sığdığı kadar. x-1'in karesi. Yani burası da doğru arkadaşlar. Cevap ne olacak? D seçeneği olacak diyebiliriz. Alt kısımdayız. 16. soru. A, B ve C kümeleri için. A, C'nin alt kümesi, B'de A'nın alt kümesi. Yani o zaman ben bu kümeleri şu şekilde e, resmedebilirim. Birincisini böyle çizdim. İkincisini şu şekilde çizdik. Üçüncüsünde sevgili arkadaşlarım, en içi çizelim. En dışarıdaki, e, tabii doğal olarak C kümesi. İçerideki A ve sonraki B kümesi olacak. Çünkü B, A'nın, da C'nin alt kümesiydi. A birleşim B'nin eleman sayısı ki A birleşim B burada A ile B iç içe oldukları için A'yı verir bize. Yani burası S Eşittir 3 çarpı A ile B'nin kesişimde B'yi vereceği için B kümesinin eleman sayısının 3 katıymış. Şimdi ben buraya X tane eleman var dersem şu kısma A'nın 3X elemanı olacak. Demek ki 2X'i burada olacak. Ve şuraya da B tane eleman vardır diyelim. C kümesinin eleman sayısı 10'muş arkadaşlar. C kümesinin eleman sayısı bunların her birinin toplamıdır aslına bakarsanız. O halde 3x artı b kaçmış arkadaşlar 10'muş. a-b yani a fark b kümesinin eleman sayısı en fazla kaç olabilir? a fark b dediğimiz yer a'da olup da b'de olmayan kısımdır. Yani buradaki simittir ve eleman sayısı 2x'tir. 2x'in max değeri soruluyor bize. Pekala ben x'in maksimum değerini bulmam gerekiyor ki 2 x de maksimum olsun. x'in maksimum değerini bulabilmek için de tabi ki burada 3 derim. Çünkü 3 kere 3 9 bir eklersem 10 olur. O halde ikisinin maksimum değeri 3 ise burada yerine yazarsak 2 kere 3'ten bu ifadenin maksimum değeri 6'dır deriz. Doğru cevabımız da c seçeneği olur. Ve gençler devam ediyorum 17. soruyla. N birden büyük bir sayma sayısı olmak üzere an kümesini şu şekilde tanımlıyormuşuz. Bakın an kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler n sayısının asalı bölenleri olarak tanımlanıyormuş arkadaşlar. Bu n'lerde a'nın indisi olan n'den bahsediyoruz. Pekala. Örnek olarak da a4 2'dir demiş mesela. Şimdi 4'ün asal bölenleri nedir? 2 çarpı 2 olduğu için 2'dir arkadaşlar. Ve dolayısıyla sadece 2 elemanı var burada. a6 ise 6'nın asal bölenleri 2 kere 3 olduğu için hem 2 hem de 3 arkadaşlar. Bunun asal bölenleridir. kümede 2. Ve 3 elemanlarından oluşur tabi doğal olarak. Demiş ki bize. AN kümesiyle A60 kümesinin kesişiminin eleman sayısı 2. A70 kümesiyle AN kümesinin birleşiminin eleman sayısı ise 3'tür demiş. Yüzden küçük en fazla kaç tane N sayma sayısı vardır diye soruluyor sevgili arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle A60 kümesini biz bulabilir miyiz? Bir deneyelim bakalım bence buluruz. Şimdi 60 dediğimiz şeyin asal bölenleri 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla A 60 kümesi bu elemanlardan oluşan bir küme. Şimdi bir de A 70 kümesini ele alalım. 70 de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 7 kere 10, 10 da 2 ile 5'in çarpımı. Dolayısıyla 2, 5 ve 7'den oluşmaktadır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bizim bu A kümemiz şu kümeyle kesiştiği zaman 2 elemanı oluyor ve bu kümeyle birleştiği zaman da 3 elemanı oluyor ki A70 zaten 3 elemanlı e şimdi AN kümesinin bunların haricinde 2 5 ve 7 haricinde farklı bir elemanı olmuş olsaydı o zaman birleşim kümeleri de 3 elemanlı olmazdı ama 3 elemanlı demiş o halde arkadaşlar bizim bu AN kümemiz 2 elemanlı olacak demiştik çünkü şununla kesişimi 2 idi bakın 2 elemanlı olacak ve sevgili arkadaşlar bu elemanlar yani en az iki elemanlı olacak diyelim biz buna. En az iki elemanlı olacak. Bu elemanlardan iki tanesi şuradakilerden herhangi iki tanesi birleşimleri de sevgili arkadaşlarım bunu verecekler. şimdi örnek veriyorum. Bu AN kümesinin içinde 3 olmuş olsaydı yani şu şekilde. Burada bir 3 olmuş olsaydı Şimdi bununla bunu birleştirdiğim zaman 2, 3, 5, 7 ederdi. Yani 4 elemanlı olurdu birleşimleri. Demek ki 3 olamaz arkadaşlar. A, n'in içinde 3 yok. En az 2 elemanlı olacak dedik. E bunların da kesişim elemanı da 2 idi. Demek ki 2 ve 5 kesinlikle ama kesinlikle bu kümenin içinde var 2 ve 5. E tabi ekstradan bu küme ya 2'ye 5'tir diyeceğiz veya veyahut 2, 5 ve 7'den oluşuyordur diyeceğiz. Sonuç olarak bunda bunu kesiştirirseniz 2 elemanlı, bununla bunu kesiştirirseniz 3 elemanlı kümeler elde edersiniz. E peki. Şimdi AN kümesinin en azından karşımıza 2 tane çıktı. 5 tane de çıkabilirdi. İşimiz zorlaşırdı. 2 tane çıktı. Pekala. Ne demişti bize? 100'den küçük en fazla kaç tane en sayma sayısı vardır? Bu en sayma sayıları neydi? O zaman şöyle düşünelim. Ya 2 ve 5'ten oluşacak ya da 2, 5 ve 7'den oluşacak. 2, 5 ve 7'den oluşabilen iki basamaklı sadece ama sadece 70 var. 70 olur. N sayısı 70 olabilir. 2 ve 5'ten oluşanlar 10 başka 20 sadece 2 ve 5'ten oluşur. Daha sonra 40, 25 kere 2 50 bakın. 40 kere 2 80. 5 tane de burada sayabiliriz. Başka da çıkmaz zaten. 5 tane burada bir tane de burada var toplam 6 tane en sayma sayısı vardır diyeceğiz sevgili gençler. 17. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacak diyebiliriz. Evet yine güzel bir soru 18. soru ÖSYM'ye yakışır bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde tepe noktası y eksenin üzerinde olan bir tane fx parabolü verilmiş. Tepe noktası y eksenin üzerinde olanların biliyorsunuz ki şuradaki x var ya şu x'in kat sayısı sevgili arkadaşlarım. Ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Yani neresi sıfırmış? Şuradaki a kare eksi birin sıfır olması gerekiyor. Hemen yazalım. A kare eksi bir eşittir sıfır ise a kare eşittir birdir. A buradan ya bir ya da eksi birdir. Şimdi ben şöyle bir iddiada bulunacağım. A sayısı eksi bir olamaz. Sebep? Çünkü bu parabolün baş katsayısı a'dır. Ve bu parabolün kolları yukarı doğru olduğu için negatif olamaz yani şunu eledik a kesinlikle ama kesinlikle 1 bir. a 1 ise ben artık fx fonksiyonumu biliyor olmam gerekiyor yerine yazarsanız biri x kare eksi 4 kere birden 4 e şimdi ben bunları biliyorsam yani fx'in x kare eksi 4 olduğunu biliyorum ya e şuraya bakıyorum de doğrusal bir fonksiyon ve 2x artır ne olarak verilmiş bize bakın gençler elimizde bir parabol var ve bir doğru var ve bu parabolle doğru şuradaki K noktasında birbirine teğetmiş. K noktasıyla alakalı bir şey sormuyor bize. Burada şekil üzerinden bizim okumamız gereken sadece ama sadece bunun kollarının yukarı doğru olması çünkü zaten teğet olduğunu da bize vermişti. Bir parabolle bir doğru teğetse o halde bunların ortak çözümünü yaparsanız o ortak çözümden gelen denklemin delta'sının 0 olması şarttır. O halde arkadaşlar yazıyorum. x kare eksi 4 eşittir e, 2x artı n? İşte bunun hepsini bir tarafa toplayacağım. x kare eksi 2x eksi 4 eksi n diyeceğim eşittir 0 denkleminin deltası 0 olmak zorunda. Hadi o zaman delta'ya bakalım. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı bakın şurası 1 olduğu için 1 çarpı eksi 4 eksi n eksi 4 eksi n eşittir 0 diyeceğim. Buradan tabii ki 4'ten ne çıkarsa 0 olur 4 demek ki şuranın 1 olması gerekiyor. Eksi 4 eksi n eşittir 1 ise n eşittir eksi 5'tir arkadaşlar bizden istenen de zaten n sayısıdır doğru cevabımız e seçeneği olacaktı. 18. soruyu çözdük cevabına e dedik ve devam ediyorum 19. soruyla. Bakalım ne demiş. Birey sayısı A olan bir popülasyonun yıllık %n artış miktarı ile t yıl sonundaki toplam birey sayısı olan B'yi bulmak için bu formül kullanılır demiş. Peki formül bu. Formülde yerine yazma sorusu ki ÖSYM mutlaka sorar. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir hayvan türünün sayısı 1000'dir. Şimdi hayvan türünün sayısı Binmiş yani burada sevgili arkadaşlarım A sayısının 1000 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Formülde yerine yazarsanız buraya 1000 yazacaksınız. Sonra hayvan bilimcileri tarafından bu sayının yıllık %20 artışla 100 bine çıkarılması planlanmış. Bak hedef şu 100 kaç artışla %20 artışla ne gördüğümüz yere de 20 yazacağız o halde. Peki 20 bölü 100 ne demek sevgili gençler? 0.2 demek Bir 1 eklerseniz 1.2'yi elde edersiniz. O halde yazıyorum bakın 100.000 100 eşittir. 1000 çarpı açtım parantezi 1.2 dedim içeriye. Bunun t'ninci kuvveti bizden de kesin t isteniyordur. Buna göre yaklaşık olarak kaç yıl sonra planlanan sayıya ulaşılabilir demiş. Ve burada da bir de logaritma 1.2'yi vermiş. Yaklaşık olarak 0.08'dir demiş. Logaritmaya neden ihtiyaç duyduk ki acaba değil mi? Acaba. Bir bakalım. Şimdi şuradan 3.0'ı sildim. Buradan 3.0'ı sildim. Artık buradaki 1'in de yok. Ve geriye şu kaldı. 1.2'nin t'ninci kuvveti eşittir 100. Şimdi ben buradan t'yi nasıl yalnız bırakırım? Tabii ki logaritma yardımıyla. Her iki tarafın bakın şunu şuradan uzaklaştıracağım şöyle. Her iki tarafın 10'luk tabanda logaritmasını alırsanız arkadaşlar bu t'yi başa fırlatalım. t çarpı logaritma 1,2 diyelim eşittir. Logaritma 100 kaçtır? Tabii ki 2'dir. Pekala t'yi yalnız bırakmak istiyorduk ya bakın çok güzel bir fırsat geçtirdiğimize. Çünkü burası çarpım durumunda. O halde ben bu ifadeyi karşıya bölüm olarak atarım. E, t eşittir 2 bölü logaritma 1,2 dedik. dedik. Şimdi. Devamını nereden bulacağım? Şurada bana bunu neden vermiş diye sorgulamıştım. İşte bu kötü günler için vermiş. 2 bölü logaritma 1.2 neymiş? 0.08 yani ben bunu şu şekilde yazabilirim. 2 bölü 8 bölü 100. Ters çevirip çarparsanız 200 bölü 8. 200'ü 8'e bölerseniz 25 cevabını bulursunuz. Doğru cevap ise B seçeneğinde bulunur. Doğru cevap B dedik. 19. sorumuza ve devam ediyoruz. 20. soruyla 20. soru böyle e, YGS, LYS dönemlerinden e, oraları hatırlatıyor bize. Ve açıkçası YGS, LYS döneminin böyle tatlı logaritma sorularından, hoş logaritma sorularından, e, gözümüzde bile çözebileceğimiz sorulardan aslında. Ama çoğu öğrencinin de çözemediği bir soru. <gülüyor> İyi dinleyin. Şimdi 2 üzeri x kare eksi y kareyi vermiş 81. x kare eksi y kareyi görünce benim aklıma bir kere kesinlikle ama kesinlikle 2 kare farkının gelmesi şart x eksi y'yi de bana logaritma 3 bölü logaritma 2 olarak vermiş. Ben hemen bunu şöyle yazarım bak. Logaritma 2 tabanında 3. Yani şu çok kullanışsızdır bizim için her zaman. Bunu unutmayın. Log, log 3 bölü log 2. Çok kullanışsız. Bunu hemen tek bir logaritma halinde yazın arkadaşlar. Nasıl yani? Şu şekilde. Şimdi x kare eksi y kare görünce de 2 kare farkı geliyor dedik ya aklımıza. Hemen şöyle diyelim bak. X 2 üzeri x eksi y çarpı x artı y. Sonuçta 2 kare farkıydı. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri x eksi y üzeri x y biçimde yazarım. Çünkü sonuç olarak üstler çarpılıyor. Şimdi x eksi y'yi de şurada bize vermişti. Logaritma iki da 3. 2 üzeri 2'yi güzel yazalım. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 üzeri x y diyelim. Ve bu da kaçmış arkadaşlar? 81'miş. Şimdi gençler bakın. Burada logaritmanın özelliklerinden birisi vardı a üzeri logaritma a tabanında 3 mesela ben burada 3 ile a'nın yerini değiştirip 3 üzeri logaritma a tabanında a yazıp e hocam bu da 1'di deyip bunun cevabı 3'tür diyebiliriz bakın şimdi buraya bu 2 ile bu 3'ü yer değiştirirseniz 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2 üzeri x artı y eşittir 81 dikkatli olunuz logaritma 2 tabanında 2 1 o zaman 3 üzeri x artı y eşittir. 81 neydi? 3 üzeri 4'tü. Şimdi bakın buraya x artı y kaçmış? 4'ün ta kendisi. Bizden ne isteniyordu? x artı y. O halde cevap d seçeneğidir sevgili gençler. 20. sorumuzda çözdüğümüze göre devam edelim 21. sorumuzda. Ne demiş soruda bize. Kenar uzunluklarının santim cinsinden değerleri logaritma 3 tabanında 128 ve logaritma 2 tabanında 9 olan dikdörtgen biçimindeki kağıttan bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare biçimindeki kağıt parçası çıkarılmış arkadaşlar. Son durumda oluşan şeklin alanı 10 santimetre kare olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. <gülüyor> Şimdi ben bu şekli şu şekilde tamamlasam şu şekilde. Sanki hiç kesilmemiş gibi tamamladık. E bu şimdi bu şekli tamamladıktan sonra. <gülüyor> acaba bunun tamamının alanı ne olurdu? E çok basit. Logaritma kısa kenar çarpı uzun kenar. Logaritma 3 tabanında 128 çarpı. Logaritma 2 tabanında 9 olurdu hocam. E şimdi güzel kardeşim bak. Ben bu 128'i şu şekilde yazarım. 2 üzeri 7 Çarpı 9'u da logaritma 2 tabanında 3'ün karesi biçimde yazarım. Ve sonra buradaki 7 ile buradaki 2'yi başa gönderirim. Yani 7 çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 yazarım. Şimdi bakın burada 7 kere 2 kaç yapar? 14. 14'ü yazdım çarpı logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Arkadaşlar şunlar birbirlerinin çarpımsal tersleriydi. Ve bundan kaynakla bunların çarpımı daima kaç gelir? 1. Yani burası gitti. O halde sevgili arkadaşlar bizim bu x karelik alanı çıkarmadan önceki alanımız 14'müş. E şimdi 14'ten bu x kareyi çıkarınca kaç kalmış? 10 santimetre kare kalmış. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirseniz x karenin 4 olması gerektiğini ve x'in de 2 veyahut eksi 2 olması gerektiğini anlarız. Yalnız x burada uzunluk olduğu için tabi ki eksi 2 olamaz. Demek ki x kaçmış? 2'ymiş. Bizden ne isteniyordu? x o halde cevap c seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Devam ediyorum. 22. sorumla. Ne? Pozitif doğal sayı olmak üzere. A'nin kuralını vermiş. Daha ne yapsın? b'nin kuralını da vermiş. Çok güzel. Ve AX'in BX'e eşit olduğu bir X durumu var demiş. O X'i bulabilir miyiz? Bakın AX dediğimiz şey 8X-27'dir. -E BX dediğimiz şey de 2X artı 3'tür gençler. Şimdi bunu birbirine eşitleyeceğiz. X'i bulacağız. Çok basit. 8X-27 eşittir 2X artı 3 dedim. 2X'i bu tarafa gönderdim. 6X-27 diğer tarafa postaladım. 30 geldi. Demek ki X kaçmış? 5. Şimdi X 5 ise bize diyor ki Şunun sonucu kaçtır? E şimdi x gördüğümüz yere 5 yazalım şuralarda. Böylelikle a8 eksi b6'nın sorulmuş olduğunu görürüz. a8'i bulmak için şurada 8 yazacağız. 8 kere 8 64 eksi 27. Eksi diyorum açtım parantezi. Ve b6 için de şurada sevgili arkadaşlarım en gördüğümüz yere 6 yazacağız. 2 kere 6 12 artı 3'ten 15 gelir. Şimdi 64'ten 27'yi çıkaracağız. Ki burası 37 gelir. Daha sonrasında 37'den de 15'i çıkaracağız. Doğru cevabı 22 olarak bulacağız arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğiydi. 22. sorunun cevabına 22 dedik. Devam ediyoruz 23 ile. Arkadaşlar ortak çarpanı R olan bir pozitif terimli AN geometrik dizisinde birinci terim ortak çarpana yani R'ye eşitmiş. A6'dan A5'i çıkarınca A3 çarpı A2'ye eşit oluyormuş. Buna göre AN dizisinin ilk iki teriminin toplamı istenmiş. Yani A2 ile A1'in toplamı istenmiş. Şimdi sakin kalalım şöyle diyelim. Madem A1 R'ye eşit bu bir geometrik dizi. A2 nedir arkadaşlar? A1 ile R'nin çarpımı olduğu için R kareye eşittir. A3 nedir? R küptür. Peki A4 nedir? R üzeri 4'tür. Ana bak indis ne oluyorsa bunun kuvveti de o oluyor zaten. Gördüğünüz üzere. Şimdi madem öyle A6 nedir arkadaşlar? R üzeri 6'dır. A5 nedir? O da R üzeri 5'tir. Karşıya bakıyorum. A3 R küp, A2 R kare. Yani R üzeri 6'dan R üzeri 5'i çıkarınca R üzeri 5 kalıyormuş üstleri toplarsanız. E bu eksi r üzeri 5'i bu tarafa atarsanız r üzeri 6 eşittir. 2 çarpı r üzeri 5 yapmaz mı? Yapar. Her iki tarafı r üzeri 5'e bölerseniz, burada r kalır. Yani r kaçmış? 2. Peki a2 neydi? r kare. E bu neydi? Bu da r idi. Yani aslına bakarsanız bize r kare artı r soruluyor. Bu da r eşittir. 2'den 4 artı 2 cevabımız 6 olacaktır. Yani cevap d seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 23'ü de böylelikle çözdük. Sona doğru yaklaşıyoruz. 24. sorumuzdayız. Güzel bir ee, sevgili arkadaşlar sayma sorusu şimdi renkleri birbirinden farklı olan e, şekildeki 8 tane kart yukarıdakilerden bahsediyor sarı ve mavi kutulara atılacak her kutuya 4'er tane kart atılacağını söylemiş her bir kart kendi rengiyle aynı rengi sahip kutuya da atılmasın istiyor buna göre kartlar kutulara kaç farklı şekilde atılabilir diye sorulmuş yani diyor ki bu buraya gelemez diyor. Bu da buraya gelemez diyor. E ne yapacağız o zaman? Şöyle madem bu buraya gelemiyor. Bunun yeri otomatikman şurası olmuş oluyor. Bunun yeri de otomatikman burası olmuş oluyor. Şimdi ben bunun yerini biliyorum. E bunun da yerini biliyorum. O zaman şöyle diyelim mi? Benim 6 tane kartım varmış. 3'ünü bir yere üçünü bir yere atacağım. Ve bunu kaç farklı biçimde başarırım? Birinci kutuya gelecek olanları 6 tanesinden 3 tanesini seçerim. İkinci kutuya gelecek olanlar da geriye kalan 3 üç tanesinden üçlüsüdür. Altın üçlüsü 20, üçün üçlüsü 1. Cevap ne olur? 20. Yani arkadaşlar cevap B. Şimdi burada ben öğrenciyken aklıma hep şunlar takılıyordu. Ya hocam bir de yer değiştirmez mi bunlar? Ya iki faktöriyel? Sonuçta ilk bunu seçtik sonra bunu seçtik. Yer değiştirmez. Değiştirmez. Çünkü neden? Altının üçlüsüyle seçerken zaten Üçün üçlüsüyle seçtiklerimi de bu tarafa yazmış oluyorum. Çünkü bir seçim. Yani toplam zaten 20 tane seçim var. Yani ve biz bunları kutunun içine sıralamıyoruz zaten. Tamam. 24. sorumuzu da çözdük. Geçtik 25'e. Aşağıdaki şekilde bir labirentin birbirini dik kesen yolları ve giriş için kullanılan A, B, C, D ve E kapıları verilmiş arkadaşlar. Pekala. Buna göre labirente B kapısından şuradan giren biri bu labirentten en kısa yoldan Kaç farklı şekilde çıkabilir? En kısa yoldan dile göre geriye hiçbir şekilde gelmeyecek artık. Tamam mı? Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Mesela ben buradan girdim. Şuradaki yol ayrımına kaç farklı biçimde gelebilirim? 1. Dümdüz yürürüm. Şuraya kaç farklı biçimde gelirim? 1. E buraya kaç farklı biçimde gelirim? Bak şu şekilde. Dümdüz yürüyerek buraya da gelebilirim. E dümdüz yürüyerek yine buraya da gelebilirim. Peki şuraya kaç farklı bir şekilde gelenebilir? Bak burası için durum farklı. Çünkü şuradan geçersem bir farklı seçeneğim, buradan geçersem bir farklı seçeneğim vardı. 1 bir artı 1'den 2 farklı seçenek söz konusu. Aynı şekilde 2 artı 1'den 3 farklı seçenek. Burası da 3 artı 1'den 4 farklı seçenek mevcuttur çıkışa ulaşmak için. O halde cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Ve gençler 26. sorumuz bu denemedeki artık benim çözeceğim son soru. Bundan sonrakiler geometri soruları olduğu için Kenan Kara hocanız sizlere bunların çözümlerini kendi kanalında yaptı. Haberiniz olsun. Bir futbol müsabakasının çok güzel bir soru. Galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet olmak üzere 3 farklı sonucu vardır. 2 devreden oluşan bir futbol müsabakasının ilk devresi. Ev sahibi takının 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlanmış. Şimdi ev sahibi diyelim. Bir de deplasman diyelim. Tamam mı? Ve deplasman takımı 1-0 önde girmiş ilk e, ikinci yarıya. Devre arasına diyelim. Tamam. Devre arası bu şekilde bitmiş. Ve müsabaka e, şurayı, şurayı okuyalım. Müsabakanın ikinci devresinde toplam 5 tane gol atıldığında söyleyeyim. Şimdi toplam ikinci yarıda 5 tane gol atılmış. Tamam. Müsabaka sonunda ev sahibi takımın galip gelmediği bilindiğine göre. Şimdi... Konu anlatımda da ben size 156.872 defa söyledim. Bilindiğine göre gibi bir ifade varsa bunun ismi koşullu olasılıktır. Bunun ismi koşullu olasılık. Ve buradaki sevgili arkadaşlar örnek uzay sadece ama sadece bu bilindiğine göre dediği kısım. Yani... Şimdi göreceksiniz. Yani bunu şu şekilde açıklayabiliriz aslında. Hemen ufak da vaktiniz varsa kısa bir konu anlatımda yapmak isterim. Yani bu şuna benziyor. Mesela ben burada e, ellerim görünmüyor. Yani masa görünmüyor. Elimde de bir zar var. Zarı tuttum salladım ve masaya attım. Senin bunu bilme olasılığın yani buradaki zarın kaç geldiğini bilme olasılığın nedir? Tabii 1 bölü 6'dır değil mi? Neden? Çünkü 6 tane sonuç var ve sen bunlardan birini tutturmaya çalışıyorsun. 1 bölü 6'dır. Şimdi... Sabaha kadar attık 999 bin defa attım ve bininde de bilemedin ki böyle bir ihtimal var bilemeyebilirsin bilemedin ve ben de senin durumunu acıdım ve dedim ki bak Ahmet Mehmet Ayşe Fatma Aleyna bak şimdi ben şimdi buraya zar attım şu an ve bu zar 3'ten büyük geldi dedim 3'ten büyük geldi dediğime göre ya 4 gelmiştir ya 5 ya 6 Şimdi senin bilme olasılığı nedir? Tabii ki 1 3'tür Çünkü bu 3'ünden bir tanesini sallayıp tutturacaksın artık sen. Yani 3 geldiği bilindiğine göre diyorsam sen 1, 2 ve 3'ü bu örnek uzayın içerisinden çıkarırsın artık. İşte bu koşul olasılık dediğimiz şey aslında bakarsanız hikayeli sorular da buna denk geliyor. Pekala şimdi sorumuza geri dönelim. Bakın ilk yarımız 1-0 ev sahibi takımın mağlubiyetiyle sonlanmış. İkinci yarı başlamış ve ikinci yarının sonuna kadar 5 tane daha gol atılmış. Yani toplam bu maçta 6 gol var ve galip gelmediğini biliyoruz. Galip gelmediyse bakın maç 6 gol olduğuna göre bu maç sevgili arkadaşlar 3-3 bitmiş olabilir. Başka bu maç ev sahibi galip gelemiyorsa bu 4 bu 2 olmuş olabilir. Bu 5 bu 1 olmuş olabilir. Bu 6 bu 0 olmuş olabilir. Tüm sonuçlar bunlar olduğuna göre tüm durum 4 tanedir. 1-2-3-4 Bizden istenen nedir en az 3 farklı galip gelmesi yani şunun gibi ve bunun gibi bir sonuç arıyoruz. Diğer bak burada 2 fark var burada fark yok. O halde arkadaşlar istenen durum sayısı da 2'dir. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 de benim cevabımdır. Yani cevap C seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 27. sorudan itibaren geometri sorularını Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Kara hocanızdan dinleyebilirsiniz. Benden de ona hatta bir selam söyleyin. Hoşça kadın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.